Birlikte gelen dahili uydu alıcı sayesinde televizyon yayınlarını Full HD izleme imkanına sahip oluyoruz. Ayrıca televizyon üzerinde bulunan 1 adet sıkart girişi, 2 adet HDMI girişi, 1 adet USB girişi ve VGA girişi sayesinde harici cihazları televizyonumuza bağlayabiliyoruz. Özellikle televizyonla birlikte gelen asma aparatı sayesinde televizyonu ister televizyon ünitesi üzerinde veya isterseniz asma aparatı sayesinde duvara sabitleme imkanına sahipsiniz. Televizyon Vestil'in alt markası olduğu için garanti konusunda da Vestel bakıyor. Bu sayede ürün 2 yıl boyunca Vestel garanti.